Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin Yayınları Modern Problemler soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz 106 ve 107. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda Hazırsan, abone olduysan, videoyu beğendiysen geçelim soru çözümümüze Evet arkadaşlarım ilk sorumuza bakalım Yüzde problemlerindeyiz, ikinci testteyiz, pekiştiriyorum kısmındayız Türk, Alman, İngiliz ve Rus turistlerden oluşan Fizan Otel'deki müşterilerin sayıları ve yüzde oranları aşağıdaki tabloda verilmiş. Buna göre Fizan Otel'de kalan Rus turistlerin sayıca yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın şöyle diyeceğiz. Sayısal olarak 30 tane kişiye %15 düştüyse 25 tane kişiye bakın yarısı kadar düşmüş ya 25 kişiye %12,5 düşecektir yarısı kadar. O halde burası da ne olacaktır? 15'in yarısı 7,5 olacaktır. 7,5'la 12 12,5'u topladınız 20. 15 daha 35 yaptı. O halde buraya %65 kalacaktır Rus turistler. Şimdi bize ne demişti? Sayıca yüzdesi kaçtır diye sorulmuştu. Yüzdesi bu. Kişi sayısı sorulmuş olsaydı bunu da 2 ile çarpıp 130 diyecektik arkadaşlar ama bize yüzdesi sorulduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Geçtim 2'ye. Aşağıda İstanbul'da haftanın ilk 3 günü için hava sıcaklığı ve oluşacak nem değerlerinin bir kısmı verilmiştir. Salı günü hava sıcaklığı çarşamba gününe göre %10. Çarşamba günü hava sıcaklığı pazartesi gününe göre %25 daha fazladır. Şimdi bakın salı günü hava sıcaklığı çarşamba gününe göre %10 fazla. Şimdi o halde ben şöyle diyeceğim sıcaklık B santigrat dereceymiş. A bunun %10 fazlası. Çarşamba günü hava sıcaklığı pazartesiyle göre %25 daha fazlaymış. Şimdi o zaman biz şöyle diyelim arkadaşlar. Örnek veriyorum burası 24 derece ya pazartesi günü. 24 derecenin %25 yani çeyre, çeyreği kadar fazlasını bulalım. 24'ün çeyreği nedir? 6. 24'ün 6 fazlası nedir? 30. Yani burası arkadaşlarım 30 santigrat dereceymiş. Bu 1 İkinci olarak da salı günü yani şurası. Çarşamba gününün hava sıcaklığının %10 fazlasıysa 30'un %10'u 3'tür. Demek ki burası da 33 santigrat derece olacak. Pekala pazartesi günü nem çarşamba gününe göre %50. Çarşamba günü nem salı gününe göre %20 daha azdır denilmiş. Bakın şimdi pazartesi ve çarşambayı kıyaslamış sonra da çarşambayla e, salıyı kıyaslamış. Çarşamba günü salı gününe göre nem oranı %20 az. Hemen salı gününün nem oranına bakıyoruz. %60 verilmiş. %60'ın %20'si 2 kere 6'dan 12 yapar. 60'ı 12 azaltırsanız arkadaşlarım 48 gelecektir. Yani burası %48'miş arkadaşlar. Nem oranı çarşamba günü. Pazartesi günü nem çarşamba gününe göre %50 azmış. Yani arkadaşlarım ne olacak? %48'in yarısı. O halde burası da %24 olacaktır. Şimdi... Ne'den M'yi çıkar A'dan B'yi çıkar oranla demiş. Ne arkadaşlarım 48'di. 48'den M'yi yani 24'ü çıkar demiş bize bölü daha sonrasında A'dan da B'yi çıkar demiş. 33'ten de 30 çıkardınız. 33 30. Bunları oranlayacağız. 48'den 24 çıkarsa 24 kalır. 33'ten 30 çıkarsa 3 kalır. 24'ü 3'e böldüğünüz 8 cevabını bulursunuz. Doğru cevap A seçeneği olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Üçüncü soruda ise. Aşağıda Safa'nın oturduğu 100 metrekare evin krokisi verilmiş. Evle ilgili olarak salon ile yatak odaları aynı alana sahipmiş. Şimdi salon ve yatak odası. Salon burası. Arkadaşlarım işaretleyelim. Aynı renkte işaretleyelim. Yatak odası burası. Alan olarak aynıymış arkadaşlarım. Çocuk odası mutfak ve hol aynı alana sahiptir. Çocuk odası Mutfak ve hol aynı alana sahip. Balkon, banyo ve lavabo aynı alana sahipmiş. Onu da şöyle işaretleyelim. Banyo, lavabo ve bir de ne vardı? Balkon şurası. Turuncu ile işaretlediklerim de aynıymış. Şimdi geçelim okumaya. Mutfak ve salonun alanı. Mutfak şurası, salon burası. Balkonun alanından sırasıyla %50 ve %150 daha fazla alana sahip olduğuna göre. Şimdi örnek veriyorum ben balkonun alanına 10k dersem eğer mutfak sevgili arkadaşlarım balkondan %50 daha fazlaymış. E bunun %50'si yarısıdır 5k fazlaysa burası 15k'dır ve salon balkondan %150 daha fazlaysa onun %150'si 10x150 bölü 100 derseniz arkadaşlarım ne bulursunuz bakın sıfırlar gitti 15 bulursunuz 15 fazlaysa demek ki salonda 25 k'ymış. Bize diyor ki çocuk odası kaç metrekare? Şimdi çocuk odası bak sarı sarı 15k bize 15k sorulmuş. Şimdi o halde yatak odası salonla aynıydı burası 25k. Banyol, lavabo ve balkon aynıydı 10k 10k 10k yaptık hepsini. Holde şunlarla aynıydı 15k. Şimdi gelin bunları toplayalım. 25, 25 daha 50. 15, 15 daha 30 etti 80. 90, 100, 110 ve bir de şurası var 110. 25 yaptı bir daha toplayalım 50 80 90 100 110 125 yaptı 125k ne kadarmış 100 metrekare miymiş aynen O halde bize sorulan şey 15k'ydi 15k kaç metrekaredir diye soruluyordu İçler dışlar işimizi görür 15 ile 100'ü çarpıp 125'e böleceğiz Şunu 25'e böldünüz 5 bunu 25'e böldünüz 4 bunu 5'e böldünüz 1, bunu 5'e böldünüz 3. 3 çarpı 4 bize cevabı verir. Çocuk odası 12 metrekareymiş sevgili gençler. Üçüncü sorumuzun cevabına da A dedik ve geçtik 4'e. Karikatürist Yılmaz her sayfasında 4 karikatür olacak şekilde 120 sayfalık bir dergi hazırlamak için karikatür başına 60 liraya bir yayın eviyle anlaşıyor. Şimdi her sayfada 4 tane karikatür var. 120 sayfalık bir karikatür kitabı bu. 4 çarpı 120 yani 480 tane karikatür var ve her karikatür için 60 liraya anlaşıyor. Yılmaz dergiyi bitirip teslim ettiğinde yayın evi bazı karikatürleri çok beğenip bu karikatürlerin ücretini %20 artırarak Yılmaz'a toplam 29.160 TL ödeme yapmış. Buna göre Yılmaz'ın kaç karikatürü beğenilmiştir diye soruluyor. Şimdi o halde şöyle diyelim. Normal şartlar altında bu adam... Ne kadar ücret alacaktı? İşte bu kadar. 4 çarpı 120 çarpı 60 kadar ücret alacaktı. O halde 6 kere 12, 72 yapar. Sonuna 2 tane 0 ekledim ve ben bunu 4 ile çarpacağım. Eğer ki bu çarpma işlemini yaparsanız 28.800 TL ile karşılaşırız arkadaşlar. Normalde 28.800 TL alacaktı ama 29.160 TL almış. Ne kadar fazla aldığını bulalım. 29.160'dan 28.880'i alacaktı. 28.800'ü özür dilerim. Çıkarıyoruz. Hadi bakalım. 200 buradan gelir. da buradan 360. Şimdi karikatürün tanesinin fiyatı 60 liraydı. E, %20 daha fazla para ödemiş bu beğendiklerini yayın evi. Bunun %20 fazlası 72'dir arkadaşlar. O halde o halde burada ne kadar bir fazla para almış? 12'şer lira fazla almış. İşte o fazla aldığı paralarla 360 lira elde etmiş. O zaman ben 360'ı 12'ye bölersem toplam 30 tane karikatürünün beğenildiğini söyleyebilirim Yılmaz'ın. Cevabımız da C seçeneği olur böylelikle. Evet 4. sorumuzu ve 106. sayfamızda bitirdiğimize göre geçelim 107. sayfaya ve 5. soruya. Aşağıdaki şekil 1'de 2 saat 30 dakikalık bir filmin 30 dakikalık kısmı seyredildiğinde sevgili arkadaşlarım tabletin şarj durumu verilmiştir. 30 dakikası bitmiş tabletin şarjı %24. Pekala. Film ara verilmek sizin devam edildiğinde saat 14.05'te sevgili arkadaşlarım. Yani 13.45'ten 20 dakika sonra şarj durumu şekil 2'de verilmiş. %22'ymiş. Yani bu 20 dakika boyunca bu tabletin şarjı %2 azalmış. Tabletin şarjının başka uygulamalar tarafından kullanılmadığı bilindiğine göre film aralıksız devam ettirildiğinde şarj göstergesi %15'e düştüğünde filmin bitmesine Kaç dakika vardır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle sevgili gençler. Burada 20 dakikada %2 şarjın tükendiğini biliyoruz. Ve burada film 30 dakika izlendiğinde 20 dakika daha geçmiş 50. dakikada bu ekran görüntüsüne rastlanılmış. Tamam mı 50. dakika. E şimdi bu film 2 saat 30 dakikaydı. Yani toplam 150 dakikaydı arkadaşlar. Ve 150 dakika için e, biz 50 dakikasını izlendirebiliyoruz. Geriye 100 dakikalık bir kısmı kaldı. Şimdi peki buraya kadar her şey normal. %22 şarjımızın olduğunu da biliyoruz. Şimdi %2 şarj bittiğinde filmin 20 dakikası izlendiğine göre diyeceğiz. %15'e düşürmemiz gerekiyor ya bizim bunu hani %15'e. E, burada %22'den %15'e düşürmek için %7 şarjın gitmesi gerekiyor. 2'ye 20 ise yani 10 katı kadarsa 7'ye 70'tir. 70 dakika. Ve bu geriye kalan 100 dakikalık filmin 70 dakikası daha izlenmiş olur artık bu kişi tarafından. Ve filmin sadece ama sadece 30 dakikası kalmıştır. Bize diyor ki filmin bitmesine kaç dakika var? O halde cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet. Devam edelim. Gündelik hayat olarak bile düşündüğümüz zaman çözülebilecek sorular öyle zor falan değil arkadaşlar. Bir kuru yemişçi fındık fıstık leplebi karıştırarak elde ettiği kuru yemişleri 1, 2 ve 5 kilogramlık paketler halinde satmakta Her bir paketteki kuru yemişlerin %30'u fındık, %20'si fıstık, %50'si leplebiden oluşmakta Buna göre 1 kilogramlık paketteki fıstık ve 2 kilogramlık paketteki fındık miktarının toplamı 5 kilogramlık paketteki leblebi miktarının yüzde kaçıdır diye sorulmuş Şimdi şöyle diyeceğiz 1 kiloyu aslında 1000 grammış gibi düşünelim. 2 kiloyu 2000 gram gibi düşünelim. 5 kiloyu da 5000 gram olarak düşünelim tamam mı? Şimdi 1 kilogramlık paketteki fıstık. Fıstıklar neyi veriyordu arkadaşlarım bize bakın. %20'siydi. Yani bunun 200'ü fıstıktır. Bu 1. 2 kilogramlık paketteki fındık miktarı. Fındıklar %30'du. 2000'in %30'da 600 gramı verir. Bunların toplamı 800 gramdır arkadaşlarım. Tamam, 800 gram. Vaziye diyor ki bu 800 gram 5 kiloluk paketteki leplebi miktarının yüzde kaçıdır? E bunun yüzde ellisi leplebiydi. Yani 5000'in yüzde 2500'dür arkadaşlar. 2500 gram leplebi var. Yani diyor ki 800, 2500'ün yüzde kaçıdır diye soruluyor. O halde biz diyeceğiz ki 2500'de 800 ise eğer yüzde kaçtır diye sormamız gerekiyor. E şimdi bu durumda şu sıfırla şu sıfırları götürebilirim. Bir kere 800... 800 yapar Bunu da 25'e bölerseniz eğer ikisi bulursunuz şuradaki 800'ün içerisinde 25 kaç defa 100'ün içinde 4 defaysa 800'ün içerisinde 32 defadır Yani %32 ymiş arkadaşlarım cevap Doğru cevabımız da E seçeneğinde verilmiş mis gibi Ve 107. sayfamızın Sağ üst tarafına doğru geçiyoruz 6. soruya edirne dedikten sonra 7. sorumuz Resimlerinde sadece siyah, gri ve Mor renk kullanan bir ressam var her resminde bu renklerden en az ikisini kullandığı bir resim sergisi açmıştır. Her resimde bu renklerden en az iki tanesini kullanıyor bakın. En az iki tane ne demek? Ya iki renk kullanacak ya da üç renk kullanacak. Tek renk kullandığı veya renk kullanmadığı bir resim yok. Tamam. Bu sergideki resimlerin %60'ında siyah, %90'ında mor, %80'inde gri renk kullanmıştır. Sergide bulunan tüm resimler için toplam 800 gram boya kullanıldığına göre Sadece mor ve gri rengin kullanıldığı resimler için toplam kaç gram boya kullanılmıştır diye soruluyor bize. Şimdi pekala. Şimdi şöyle düşünelim. %60'ında siyah kullanılmış. Bunu biliyoruz. %90'ında mor ve %80'inde de gri renk kullanıldığını biliyoruz. O halde ben bunu... Sergide 100k tane resim varmış gibi düşünelim Bu serginin 60k tanesinde siyah boya kesinlikle var 90k tanesinde mor boya kesinlikle var Ve 80k tanesinde de gri boya kesinlikle var diyeceğiz Şimdi o halde ben bunları topladığımda Bakın bunları topladığımda 60K 90K 80K bize neyi veriyor? 60 90 daha 150, 80 daha 230 kyı veriyor arkadaşlar. 230 kyı veriyor. Pekala. Siyah, mor ve griyi kullandığı resim adedini düşünelim şimdi, tamam mı? Siyah, mor ve gri'nin kullanıldığı ve bunun içinde bunları düşünürken işimiz daha rahat olsun diye şunu yapalım. 3 tane küme çizeyim ben size. Bu üç tane küme için şuraya siyah diyelim, şuraya mor diyelim, buraya da gri diyelim. Kabul mü? Şimdi tek rengin kullanıldığı bir resim yok. Yani şunlar iptal arkadaşlar. Bakın şurası da iptal ve şurası da iptal. Bizim işimiz gücümüz şu ortadaki çiçek deseniyle. Siyah ve mor, mor ve gri, siyah ve gri ve üçünün de kullanıldığı. En az ikisinin kullanıldığı demişti ya ondan buraları iptal ettim tamam mı? Peki şimdi siyahın kullanıldığına bakıyorsunuz. Ben şuraya A, buraya B, buraya C ve buraya D demek istiyorum. Siyahın kullanıldığı A artı B artı D'dir. Tamam. Daha sonrasında morun kullanıldığı arkadaşlarım A artı D artı C'dir. Green'in kullanıldığına bakıyoruz arkadaşlarım. Gri de B artı D artı C'dir. Şimdi ben bunları eğer toplarsam. Şu 60K'ydı. Şu 90K'ydı. Şurası 80K idi. Toplarsanız 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane C ve 3 tane D var ona dikkat edin. Bunların toplamı da bize 230K'yı veriyor demiştik. Şimdi buraya dikkat. Normalde A artı B artı C artı D bize kaçı vermesi lazım? Hocam 100K'yı vermesi lazım. Toplam yapılan resim sayısına 100 demiştik. Peki bunu 2 ile çarparsam 2A artı 2B artı 2C artı 2D bize neyi verir? Tabii ki 200K'yı verir. Şimdi şurayı iyi düşünelim. 2A artı 2B artı 2C artı 3D'den yani 230K'dan 2A, 2B, 2C, 2D'yi çıkarırsam yani 200K'yı çıkarırsam elinde sadece ne kalır? Tabii ki D kalır. D de arkadaşlarım bize neyi verir? 230K'dan 20K'yı çıkarınca tabii ki 30K'yı verir. Yani şuradaki D aslında neymiş? 30K'ymış. Şimdi ne demişti bize? Sadece mor ve gri renginin kullanıldığı. Sadece mor ve grinin kullanıldığı neresidir arkadaşlarım? Şu değil mi? Şurasıdır değil mi? C'yi sormuş bize. Sadece mor ve gri. Siyah kullanılmamış bakın. Sadece mor ve gri. Bize C soruluyor. Peki C'yi bulabilir miyiz? Buluruz evvelallah. Neden bulamayalım? Şimdi şöyle diyelim bakın. Şuradaki D kaçtı? 30K idi. O halde A artı B, B kaçtır? E o zaman o da 30K'dır. Çünkü toplamları 60'mış. Bak. şunla şu. 30 kydı ve burası da 30K. Ne yaptı? Burası 60K yaptı. Şurası 60K yaptı. O zaman şuraya ne kalır? Tabii ki 40K kalır. Bizden de zaten C'yi istemişti. O halde arkadaşlarım 100K tane resim varsa 40K'sı bunun mor ve gri renklerden oluşmuştur sadece. E şimdi... Tüm, resim, tüm resimler için 800 gram kullanıldığını bilmiyor muyuz? Biz evet biliyoruz. Yani 100k tane resim için 800 gram boya kullanıldıysa diyeceğiz. 40k için ne kadar kullanılmıştır? E bu bunun 8 katı o zaman bunun 8 katı da yani 320 de bize cevabı verir. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Ve devam edelim son sorumuzla. Bir miktar malzeme. Tekerlekli iki valiz ve bir sırt çantasına paylaştırılmış olup iki kişi tarafından şekildeki gibi taşınmaktadır. Burak centilmenlik yapıyor al sen bir tane taşı diyor ben diyor sırt çantasını da taşırım diyor. Burak sırt çantası ve bir tane valiz Gül de bir tane tekerlekli valiz taşıyor. Pekala Burak'ın taşıdığı malzemelerin ağırlığı Gül'ün taşıdığından %30 fazla. Valizleri karşılıklı değiştirdiklerinde ikisi eşit ağırlıkta malzeme taşıyor olacaktır. Buna göre... Burak'ın sırt çantasında taşıdığı malzemenin ağırlığı, gülün taşıdığı valizin ağırlığının yüzde kaçına eşittir diye sorulmuş. Çok güzel bir soru. Çok da iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. Bakın, şuna ben A dersem, tamam. Buna B dersek arkadaşlar, buna C dersek eğer. A artı B, C'nin 13 bölü 10 katına, yüzde 30 fazlasına eşitmiş. Bu 1, bu cepte. Ekstradan C ile B yer değiştirdiğinde A artı C Eşit oluyormuş neye? B'ye ikisinin taşıdığı ağırlıklar birbirine eşit oluyormuş sonuçta E peki çok güzel şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok Şimdi ben burada sevgili gençler Şunu karşıya çarpım olarak gönderirsem 10A artı 10B'nin 13 tane C'ye eşit olması gerektiğini görebiliriz Ve sevgili gençler Burada şunu ne demişti? Gülün taşıdığı valizin ağırlığının yüzde kaçına eşittir? Burak'ın sırt çantası yani A. Gülün taşıdığı valizin yani C'nin yüzde kaçına eşittirdi A ile C arasında bir bağıntı bulmamız lazım. Hemen B'yi yok edelim. Aynen öyle. Bak şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Önce şunu onunla çarpacaksın. Buradan 10A artı 10C eşittir 10B gelecek. 10B'yi bu tarafa atacağız ve eksi 10C'yi karşıya atacağız. Böylelikle 10A eksi 10B eşittir eksi... 10C gelecektir Gelin ikisini toplayalım 20A eşittir ne gelir? 3C gelir Şimdi burada çok güzel bir şey bulduk %5 ile çarparsanız 100A'nın aslında 15C'ye eşit olması gerektiğini görürsünüz ve A sayısı C'nin %15'ine eşittir diyebiliriz Bunda nasıl diyeceğiz? Şöyle A bölü C eşittir 15 bölü 100 derseniz 15 bölü 100'ü nasıl okursunuz? %15 diye okursunuz. O halde cevabınız da C seçeneği olur. Evet 107. sayfamızda bitirdiğimize göre bu videonun sonuna gelmişizdir demektir. Sonraki videoda yani 108. ve 109. sayfalarda üniversiteliğim testinde görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.